Ertelemeci, Allah ayette de söylüyor. Evet. Erteleme, küfürde bir artıştır diyor. Evet, evet. Ayet bak, şeytan Allah'ın. Erteleme, küfürde bir artıştır. Müminin erteleme yapması hayati hatalar meydana getirir. Sakın ha, hayırlı iş gecikmeye gelmez. Hayırlı işe hemen yapmak lazım. Anında saniyese çalışkan olmak lazım. Şevkli olmak lazım. Şeytan atalet verir. Şeytan der ki ertele. Yarın olur. Olursa yine erteleder. Yine ertele. Yine ertele, ertele. Nereye kadar? Cehenneme kadar erteleder. Şeytan ertelemecidir. Şeytanın telkinidir bu. Evet. Namazı erteleder. Orucu erteleder. Zekatı ertele. Sevgiyi ertele. Saygıyı ertele. Muhabbeti ertele. Merhameti ertele. Her şeyi erteleder. Hayır olan güzel olan her şeyi erteletir Şeytan. Şeytanın bir taktiğidir. Bu oyuna gelemek lazım. Müslüman hemencidir. Hemen. Hiç gecikmeden. insanların e, aceleciliği vardır. Kur'an'da da geçer. İnsan aceleciden yaratıldı diye, evet, değil mi? Canım, acelede imtihan olmaz. Ya, acelede güzel ahlak da çıkmaz. Mesela insan sevdiğine karşı vefalı olmasını değil mi? önemli görüyoruz. Kur'an'ın bir emri. Vefa için neye ihtiyaç var? Zamana Tabii. ihtiyaç var. Ben sana vefalıyım. Kaç saat? Bir saat vefalı olmuş. Böyle vefa olmaz. Vefa en az bir 40 yıldan başlar. Değil mi? Zemini 40 yıldır. Ondan sonra gelişir Allah'ın izniyle. Sabrın da zemini en az bir 40 yıldır. Ondan sonra başlar. Ondan sonrası takvadır yani. 40 yıl zaten makul söylesedir. İnşallah. Ee, bizi seven kardeşlerimiz, bize e, kalbi bağ olan kardeşlerimiz bir dahaki seneyi de düşünecekler. Öbür seneyi düşünecekler. Daha öbür seneyi düşünecekler. Allah onlara birçok imkan meydana getirecektir. Yani bu seneki şevkini bir dahaki sene ikimisine çıkartması çok önemli değil. Yani bir günü bir gününe eşit olan ziyandadır diyor Peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, mutlaka o şevkin artırılması lazım. Mesela sevgide de sabitlik olmaz. Allah'a ben mesela seviyorum. Bir dahaki sene daha fazla sevmem lazım. İman ediyorum şu an Allah'a. Bir dahaki sene daha fazla iman etmem lazım. Hizmet ediyorum Allah'a. Bir dahaki sene daha fazla ezber etmem gerekiyor. Yani sürekli artması, gelişmesi lazım. Evet. O e, hem dünyada hem ahirette berekettir. Gelişen bünye genç kalır. Duran bünye ihtiyarlar ve çöker. Duranlıkta ölüm vardır. Canlılıkta ve gelişmede körpelik ve güzellik vardır. Dinçlik, sağlık, sıhhat ve gençlik vardır ve güzel, iyilik vardır. Onun için sürekli gelişen olmak lazım. Ee, Duruan tiplere dikkat ederseniz, onlar yavaş yavaş gün be gün çökerler. Sosyal yönden de çöker, ekonomik yönden de çöker, bedeninde çöker, aklında, ahlakında her yönden çöker, evet. değil mi? Evet.